Merhaba arkadaşlar ben Kenan Bugün sizlere Türkiye'nin Kabil Havalimanı'na bekçi edilmesi ve Afganların ülkemizi işgal edercesine akın akın gelmesi altında yatanları anlatacağım Türkiye 5000 km uzaklığında olan Afganistan'da hiçbir çıkarı olmamasına rağmen Kabil Havalimanı'nın korunması görevini ABD'den aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu kamuoyuna bir başarıymış gibi yansıttı. Oysa ki ABD zaten katıp karıştırdığı Afganistan'ın yükünü Türkiye'ye devretmek için yıllarda elinden geleni yapıyor. Ama Afganistan'daki Türk NATO subayları Türk askeri personelleri Türkiye'nin böyle bir görev altına girmesinin gereksiz ve çok zararlı olduğunu bildiğinden dolayı buna sürekli karşı koyuyor. Bu görev alımının engellenmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Fakat şu an tek adam rejimiyle yönetildiğimiz için bir kişi evet bir kişi ne isterse o oluyor. Hayatını bu tarz konulara adamış deneyimli subayların, askerlerin fikir düşünce ve önerileri dinlendiriyorlar. Denmiyor, dikkate alınmıyor ve önemsenmiyor. Peki Erdoğan neden bu gereksiz görevi kabul ediyor? Üstüne bir de ülkenin sınırlarını yol geçen hanına çeviriyor derseniz onun da cevabı şu. ABD'nin Erdoğan'a karşı kullanabileceği çok büyük kozları, şantajları var. Ve bunlardan bir tanesi de Halkbank davası. ABD Halkbank davasını Erdoğan'ı nasıl koz olarak kullandı ve Erdoğan'da nasıl siyasi çıkarları uğruna Türkiye ve Türk askerinin çıkarlarını önemsemeden bu Afgan sorununun altına girdi. Bunları anlatmadan önce Halkbank davası nedir? Kısaca açıklayayım. İtirafçı olan Reza Zarrab'ın İran'a yasa dışı yollarla para taşıdığı suçlamasıyla 2016 yılında tutuklanmasının ardından başlayan hukuki süreçte New York Güney Bölge Savcılığı Ekim 2019'da Halkbank hakkında dolandırıcılık ve kara para aklamak suçları içeren bir iddianamı hazırladı. Halkbank, ABD'nin İran'a uyguladığı finansal yaptırımları delmek amacıyla kurulan paravan şirketlerin 20 milyar dolara varan işlemlerle aracılık etmek ve olası yaptırımları engellemek amacıyla ABD Hazine Bakanlığı'nı yanıtmakla suçlandı. Bu dava 2-3 ay önce sonuçlanacaktı. Hatta ben de katıldığım röportajda bundan bahsetmiştim. Neyin başarısı abi gitti, Merkez Bankası eridi gitti ya, abi dolar 8 lira 8, 7.60 yakında 8 olacak, 10 Mayıs'ta Halkbank davası var, 10'a kadar çıkacak. Ama dava sonuçlandırılmadı. Eğer sonuçlandırılsaydı Halkbank 10 ila 30 milyar dolar arası bir cezaya çarptırılacak ve bu AKP hükümetinin sonu olacaktı. Ama hiçbir sonuca bağlanmadı. ABD bu davayı bir koz olarak kullanmak için kenara iteledi ve kullanmaya da başladı. Peki nerelerde kullandı bu davaları diyecek olursanız 1-24 Nisan. 24 Nisan yalanını tarihte ilk defa bir ABD başkanı soykırım olarak dile getirdi ve Türkiye buna karşılık hiçbir şey yapamadı. Eskiden ABD başkanları bu olay hakkında asla soykırım ifadesini kullanmazlardı. Çünkü eskiden Türkiye dış ilişkilerinde güçlü bir konuma sahipti. Bugünkü gibi rezil bir yönetimle yönetilmiyordu. Fakat artık dış politikada ona buna ''Ey Almanya!'' Ey Amerika, ey sen kimsin, ey sen nesin diye diye itibarımızı birileri ayaklar altına aldı. 2- F-35 uçakları 5. nesil üstün teknoloji uçağı olan F-35 uçakların ödediğimiz paralar ve almamız gereken uçaklar geri verilmedi. Ve Türkiye bu konuda hiçbir şey yapamadı. 3 ve son olarak en büyüğü de işte Afgan meselesi. Afgan meselesinde de Türkiye çıkarları olmadığı halde Amerika'nın isteğiyle Kabil Havalimanı'na bekçi yapılmaya gönderiliyor. Oysaki doğru olan Bizim çıkarlarımız olmadığı için ABD'nin bu teklifini reddetmek olmalıydı. Fakat çıkarlarımız olmadığı halde gidip orada bekçilik yapacağız. Bir de üstüne yetmiyormuş gibi 5000 kilometre uzaklıktan gelen insanlara evimizi, kapımızı, yurdumuzu açıyoruz. O insanların ne oldukları belli değil. Teröristi derseniz içinde var. Cihatçısı derseniz içerisinde var. Demokrasiye şeytan gözüyle bakanı derseniz içerisinde var. Tadilisi derseniz içerisinde var. Hapishaneden çıkan insan. İnsanlar oluk oluk Türkiye'ye geliyor. Peki ne uğruna geliyor? Amerika'nın isteği uğruna. Peki Amerika'nın isteğini bizim Cumhurbaşkanımız neden kabul ediyor? Çünkü Amerika elinde Erdoğan hakkında kozlar bulunduruyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi dediğim gibi Halkbank davası. Amerika şu an Halkbank davasını işleme koyarsa ve sonuçlandırırsa Halkbank 10 ila 30 milyar dolar arasında bir ceza alacak ve haliyle banka batmış olacak. Banka ile beraber Türkiye ekonomisi de batmış olacak. İtibarı batmış olacak. Sonrasında zaten doların inanılmaz bir yükselişi gerçekleşecek ve hükümetin tamamlamıyla sonu olacak. Fakat belli ki kapalı kapı Ardında Joe Biden ve Recep Tayyip Erdoğan oturup konuşmuşlar Biden biz bunu sessize alalım Sen de F-35 meselesinden Vazgeç 24 Nisan Olaylarına sus ve artık Herhalde Afganların bekçiliğini Yap Afganların Evini Afganlara aç falan Dedi diye düşünüyorum ki bu düşüncem Beni çoğu konuda da Destekler nitelikte analizlerle beraber Yoksa böyle büyük bir davanın Yapılmamasının imkanı Yani kenara itilmesinin imkanı yoktu Kaldı ki Avrupa'da da bazı Bankalar bu İran'ın Ambargo delmesine yardımda bulundu Ve onlar cezalarını suçlarını Kabul ederek cezalarını aldılar Tabi suçlarını kabul ettikleri için çok daha Düşük bir ceza ile sonuçlandı Cezalarını ödediler bu işi artık kurtuldular yasalara uygun bir şekilde. Fakat bizim Halkbank davamız cezasını kabul etmedi. Neden etmedi? Ya bugün Halkbank davası cezayı kabul ederse bu Erdoğan'ın da kabul etmiş olduğu anlamına gelir. Neticesinde bu Cumhurbaşkanı'ndan habersiz yapılamaz böyle büyük bir yolsuzluk skandalı. Ki zaten Rıza Zarrab Amerika'da böyle tahtayı çize çize şuraya resimleri koyarım. Tahtalara böyle çize çize yolsuzluk haritasını falan anlattı. Her şey biliniyor yani. Fakat Amerika dediğim gibi bunu bir koz olarak kullanıyor. Şu an Erdoğan Erdoğan da Afganları susmak zorunda kalıyor Oysa ki ya Erdoğan'ın böyle en AK Partili yerler bile artık bu sığınmacı konusundan muzdaripken Hani adam kendisi çıkıyor ben AK Partiliyim ama bu konudan muzdaripim diyor Yani bu tamamen Erdoğan'ın siyasi kariyerine eksi bir durumken Başka bir açıklaması olamaz bunları almasında Dediğim gibi geliyorlar ülkemize kızlarımızın videolarını çekiyorlar Sahillerimizde bayraklarını dalgalandırıyorlar Taliban bayrağını bile dalgalandırıyorlar. Bir Taliban'ın, terör örgütünün bayrağını dalgalandırıyorlar. Fakat bizim yerli ve milli İçişleri Bakanımız, yerli ve milli Cumhurbaşkanımız bunların hepsine sessiz, kayıtsız kalıyor. Neden? Nedeni çok bariz. Halkbank davası karşılığında bunlar yapıldı. İşte bizim burada üstümüze düşen de bunu diğer insanlara anlatıp onlara olabildiğince zarar vermek. Zarardan kastığım nedir? Bunu AK Partili bir arkadaşına gönder. Gönder ki AK Partili arkadaşın bu sığınmacı olayının sadece bir tek sebebi olduğunu O sebebinde Erdoğan'ın siyasi çıkarları uğruna gerçekleştiğini bilsin Düşünsenize ülkemizin çıkarları bir adamın çıkarları için mahvoluyor Bugün bu videoda bunu anlatmak istedim Sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz cevaplayabilirim Böyle büyük bir sorun bu sorun ileride çok büyük belalar açacak başımıza Umarım en kısa sürede saçım olur en kısa sürede yeni hükümet kurulur Ve bu sorunlar düzelir